Peki hocam, bu korkular kalıcı mıdır ya daha doğrusu kalıcı hale gelir mi? Korkuları eğer kişi yaşar ve üstesinden gelmek için çaba sarf etmezse bir öğrenilmiş çaresizlik içerisinde artık onu kabullenir. Mesela uçak korkusu varsa artık hayatı boyunca hiç uçağa binmeyebilir. Veya herhangi bir şekilde açık alan korkusu varsa hiç dışarı çıkmayabilir bazen asansör korkusu ne bileyim işte bazı örümcek korkusu yabani hayvanların korkusu varsa hayatı boyunca hiç onlarla karşılaşmak istemeyebilir. Bu tamamen kişinin bir özgürlük alanını bir inisiyatif alanını kendi kendine yok etmesidir. Kendi kendine köleleşmekte. Aslında korku insanı köleleştirir. Biz korkunun kölesi haline geliriz. Bu korkunun üstesinden gelmek ve korkuyu yenmek çok çok önemli. Çünkü korkunun e, üzerine gittikçe yenebiliyoruz ve bu e, korkuyu e, yenmek için kendimizi baş etme becerilerimizi ortaya koydukça kendimizi güçlü hissediyoruz. Bunun bazı bilgisayar, dinamik, farklı terapi yöntemleriyle insanın psikolojisini güçlendirip bu yönlü tedaviler var, terapiler var, olmadığı ilaç tedavileri var. Mutlaka ve mutlaka korkunun tedavi edilmesi lazım. Ben böyle yaşıyorum diyebilir kişi, ben bu şekilde idare edebiliyorum diyebilir ama o yaşadığını veya idare ettiğini zanneder. Hayatında aslında bir yük vardır, sürekli bir stres vardır. İşte görme alanına giren bir kirlilik vardır. Bilinç bir negatif uyaran vardır. O insan rahat ve huzurlu bir şekilde hayatını yaşama konusunda tedirgin olur. Bir süre sonra sindirim sistemi şikayetleri olabilir. Midede gaz şikayetleri olabilir, tırnak yemeye başlayabilir, uygu sorunları olabilir, iştah sorunları olabilir vesaire vesaire. Sonra o korkunun farklı sorunlarını, farklı komplikasyonlarını yaşamaya başlar. O yüzden e, hele hele çocuklarda biz korkuyu yenmesi için e, üzerine gitme, farklı tekniklerle maruz bırakma ve buna bağlı olarak bilişsel kuvvetlenme, bilişsel yapılanma bunları çeşitlendiriyoruz ve yönlendiriyoruz. E, anne babalar, uzmanlar. Mutlaka